Bak diyor ki Tevrat'ta Mehdi için Yeşaya 53'e 3. İnsanlarca diyor Mehdi hor görüldü. Yapayalnız bırakıldı, acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdığı insanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü. Ona değer vermedik diyor. O yüzden bela yol bulup geliyor Allah esirgesin. Yani mahfiyet abi olmuş. Olmasa insanlık kıyamet kopar. Tabi oldukları için kıyamet kopmayacak inşallah. i̇nşallah. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden yaralandı diyor. Yani dinsizliğimiz, imansızlığın yüzünden yaralandı diyor. Allah zekersin. Bizim suçlarımızdan, suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Yeşaya 53'e 57 yani dinsiz de imansız da karşı mücadele veriyor. O yüzden hapse düşüyor. Hakaret ediyorlar. Baskı görüyor. İnsanların suçu materyalistler düşünce onla mücadelede her türlü baskıya razı kalıyor, razı oluyor. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Yani insanların esenliği için garip diyor ama hapse düşüyor, ızdırap çekiyor. Fakat sonunda insanlar esenliğe kavuşuyor. Yani o acıyı çekmezse o olmaz. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk diyor. O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Beni canımı yaktılar. Bana, işte adamlar bir şey demiyor. Kesime götürülen kuzu gibi diyor. Kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını diyor. Yaratılış bölümü 27-29. Uluslar sana boyun eğisin. Kardeşlerine egemen ol bütün İslam alemine. Kardeşlerin sana boyun eğisin. Sana lanet edenlere lanet olsun diyor Allah. Mehdi'ye lanet edenlere Allah lanet olsun diyor. Yani mahvedeceğim onları diyor Allah. Sana lanet edenler diyor. Seni kutsayanlar kutsansın. Seni kabul edenler, seni sevenleri kutsayacağım diyor Allah. Bereket vereceğim, güzellik vereceğim diyor. Evet. Mesih için şöyle yazılmıştır Mehdi için. Rabbin ruhu bilgelik ve anlayış ruhu, hem bilge olacak hem anlayış ruhu verecek diyor Cenab-ı Allah. Öğüt ve güç ruhu Bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. Allah'tan korkacak, bilgili olacak, güçlü olacak, övütçü olacak. Bu onun Allah'ın ona Mehdi Aleyhisselam'a salih işler ve cendere gibi sıkıntıları yüklediğini öğretir. Bak cendere gibi sıkıntılar. Mehdi'nin 10 saniyesi insanları çok perişan edebilir. Bir saatine dayanamaz insanlar diyor ki Cenab-ı Allah cenlere gibi sıkıntılar yüklediğini öğretir Allah diyor çok sıkıntı çekeceksin diyor kabul ediyor musun çok acı çekeceksin diyor iftiharla kabul ediyorum ya Rabbi diyor maşallah, maşallah. inşallah evet inşallah mezmurlar 22-6-8 Mehdi diyor ki insanlar beni küçümsüyor Tevrat'ta 3000 bin yıl öncesinden. Halk hor görüyor beni diyor. Beni gören herkes alay ediyor. Gülüp baş sallayarak diyorlar ki sırtını Allah'a dayadı. Kurtarsın bakalım Allah onu. Madem onu seviyor yardım etsin diyorlar. Dinsiz kes, Hapse düştüğünde acı çektiğinde. Allah beni düşmanlarımdan kurtarır diyor Mehdi. Başkandıranlardan üstün kılar beni, zorbaların elinden alır beni diyor. İnşallah. Mes ettiği kralı Davut'a ve soyuna sonsa dek sevgi gösterir diyor Allah. Rab kralını büyük zafer ulaştırır diyor Kral Mesih Mehdi. inşallah. Ya Rab esirgeme sevecenliğini seve benden diyor Mehdi. Sevgin sadakatin hep korusun beni. Sayısız belalar çevremi sardı. Önümü göremiyorum diyor. Başımdaki saçlardan daha çoklar. Mehdi'nin saçlarına dikkat çekilmiş oluyor. Evet, 3000 yıl öncesinden. Ne olur Ya Rab kurtar beni. Yardımıma koş. Ya Rab utansın canımı almaya çalışanlar diyor. Yüzleri kıra kızarsın. Geri dönsün zararım isteyenler. Öldürmeye teşebbüs edecekler Mehdi'yi. Ona işaret ediyor Tevrat. Rezil olsunlar diyor. Allah rezil usfaya diyor bak. Tevrat'ta Allah 3000 yıl öncesinden Mehdi düşmanlarının rezil usfaya olacağını söylüyor. Bana oh çekenler diyor. Hani oh oh olsun diyenler diyor. Aynı bu şekilde geçiyor Tevrat'ta. Rezil olsunlar diyor. Dehşete düşsün utançlarından diyor. Sende neşe ve sevinç bulsun bütün sana yönelen müminler diyor. Rab ne yücedir diyor. Rab yücedir desin hep senin kurtarışını özleyenler diyor ya Rabbi diyor. Mezmurlar 40'ı 11 Haksız yere zulmediyorlar diyor Mehdi. Allah'a şikayet ediyor. Haksız yere yardım et bana Ya Rabbi diyor. Neredeyse silecekler de beni yeryüzünden diyor. Neredeyse öldürecekler de diyor. Ama ben senin koşullarından, şeriatından, İslam'dan asla ayrılmadım diyor. Ayrılmam diyor. Kurtar beni çünkü seninim. Senin koşullarına yöneldim. Senin şeriatına, İslam'a yöneldim. Kötüler beni yok etmeyi beklerken ben senin öğütlerini okuyorum diyor inşallah. Yok yere zulme diyor bana önderler diyor devlet diyor. Tev Tevrat'ta 3000 yıl öncesinde Mehdi. Bak yok yere zulme diyor bana önderler devlet. Oysa yüreğin yüreğim senin sözünle titrer Allah'ın hükmüyle titrer. Ganimet bulan biri gibi verdiğin sözlerde sevinç bulurum. Tiksinir iğrenirim yalandan ama senin şeriatını İslam'ı severim diyor mezmurlar. 11'e 9. Allah diyor ki Davut soyundan güçlü bir kral çıkaracağım. Kral Mesih Mehdi. Meshettiğim kralın soyunu ışık olarak sürdüreceğim, nur olarak sürdüreceğim. Düşmanlarını utanca bürüyeceğim, rezil edeceğim diye Allah düşmanlarına. Utanç içine düşecekler diyor. Ama onun başındaki taç parıldayacak diyor. Pırıl pırıl parlayacak diyor. Ya Rabbi diyor bak Mehdi. Sığınağım yaşadığımız bu dünyada nasibim sensin. Haykırışıma kulak ver. Kurtar beni ardıma düşenlerden diyor. Beni takip edenlerden. Mehdi'nin takip edileceğine Tevrat işaret ediyor. Çünkü benden güçlüler diyor. Çıkar beni zindandan diyor. Hapse gireceğini söylüyor Mehdi'nin, Kral Mesih'in. Beni zindandan çıkar diyor. Adına şükredeyim. O zaman doğrular çevremi saracak. Doğrular Mehdi talebeleri çevremi saracak. Bana iyilik ettiğin için diyor Cenab-ı Allah. Mezmurlar 142'ye 5. Bundan dolayı diyor Cenab-ı Allah, ona ünlüler arasında pay vereceğim, onu ünlü yapacağım diyor. <gülüyor> ünlülerden olacak diyor. Bir pay vereceğim ona ünlülerden diyor inşallah. Ganimeti güçlülerle paylaşacak, zengin olacak diyor. Çünkü canını feda etti Allah yoluna. Ee, Mehdi Allah sesleniyor inşallah korkma çünkü ben seninleyim yılma çünkü Allah'ın benim seni güçlendireceğim eve sana yardım edeceğim zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım. Yani sağ elimle Allah'ın gücü sana öfkelenenlerin hep sultanacak diyor Mehdi'ye rezil olacak diyor Allah hepsini rezil edeceğim sana öfkelenenler diyor sana karşı çıkanlar hiçe sayılıp yok olacaklar diyor. Seninle çekişenleri arasan da bulamayacaksın. Perişan edeceğim diyor. Nerede izlediğin arayacaksın diyor. Yani sana düşman olanlar. Hepsini helak edeceğim diyor. Seninle savaşanlar hiçten beter olacaklar diyor. Yani Çok beter hale getireceğim diyor Allah. Yeşeye, 41'e 10. Sana saldıran herkes önünde yenilgiyi uğrayacak. Sana karşı yapılan hiçbir silah işe yaramayacak diyor. Yani ne atom bombası ne şu ne hiçbir silah sana yaram işe yaramayacak. Bu hadislerde de var ama bunu yanlış anlıyor. Yani Allah o silahı kullandırmayacak. İnşallah. O anlamda yoksa silah tabii ki yok eder patlar parçalar da sana silah yönelmeyecek diyor Allah. Mahkemede seni suçlayan her dili suçlu çıkaracaksın. Seni mahkemeye verecekler diyor. Sen onları suçlu çıkaracaksın diyor o ahlaksızları. Rezil usulayacaklar diyor. İlk olarak Mesih Mehdi ancak uzun ve zorlu denemeler sonrasında en yüksek makama ulaşacaktır. Bak uzun ve zorlu denemeler Allah onu uzun deniyor mesela 40 yıl evet. ve zorlu denemeler hapiste ızdırapla sıkıntılara deniyor. En yüksek makama ulaşacaktır. Hateme velayet en yüksek makam. Hateme veli gelmiş geçmiş en büyük veli. Bak 3000 yıl öncesinden Tevrat bildiriyor. Mehdi ancak uzun ve zorlu denemeler sonrası en yüksek makama ulaşacaktır. Ve ikincisi bu denemeler ona bir tür işaret olarak gönderilecek. Ve böylece belalarla kuşatılmışken davranışlarında saflığını koruduğunu gördüğünde yani güçlü imanını, kararlılığını gördüğünde kendisinin Mesih kendisini bekleyen şahıs olduğunu anlayacaktır diyor. Yani bir olağanüstülük görecektir kendisinde diyor. Yani çileye, ızdıraba, acıya sabretmesinde, yılmamasında kıyas yaptığında bir fevkadelik olduğunu görecek diyor. O zaman Mehdi olduğunu da hüsnü zannedecek diyor inşallah. Allah dünyayı yarattığında yüce arşından Mehdi bir varlık olarak var etti. Tevrat'ta bu şekilde inanç. Ona şöyle söylendi Mehdi'ye. Benim kullarımı, benim kullarımı altı bin yıl sonra şu an devri, o devirdeyiz. 6 bin yıl sonra. Evet. 2012 tarihe. Tam 2012'yi buluyor. 6 bin yıl sonra. İyileştirip kurtaracak mısın diyor Cenab-ı Allah. Zer alemin de soruyor Mehdi'ye. O da Mehdi'de, Kral de cevap verdi. Evet yapacağım ya Rabbi diyor. Daha sonra Allah ona dedi ki sana eziyetleri sabredecek misin diyor Cenab-ı Allah. Çünkü şöyle yazılmıştır diyor Cenab-ı Allah. Acılarınız o yükten Yaşaya yeşaya 53'e 4. Mesih Allah'a cevap verdi. Ya Rabbi, onlara sevinçle sabredeceğim. Zohar 2'ye 212. O da iki, çok mandır. Evet maşallah. 2012. Evet. Maşallah. <gülüyor> 2012 bakıyor. Evet. <gülüyor> Efendim. Mehdi de diyor Allah aşkından dolayı diyor. Tüm bu acıları ve sıkıntıları Allah için üzerine aldı diyor. Çünkü yaşayan işte şöyle yazılmıştır. O baskı görüp eziyet çekti. Mehdi'nin özelliği. Davutoğlu Mehdi'nin geleceği dönemde yiğit adamlar yani Mehdi talebeleri şehirden şehre dönüp dolaşacaklar fakat onlara iyilik gösterilmeyecek. Terslik yapılacak yani bir şey yapmak istiyor engellenecek. Bir şey yapılıyor baskı yapılacak. Günahtan korkanlardan yani günaha girmekten çekiliyor Müslüman böyle Allah'tan korkan insanlardan nefret edilecek diyor o devirde fıkıh ilimlerine iftira edilecek. Yani kötü gösterilecek fıkıh. Eee ay mod 36 cümle 213.